Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir kart videosuyla sizlerleyiz Brawl Stars 11, 12, 13 ve 14. seriyle farklı bir oyun oynayacağız arkadaşlar Bildiğiniz gibi bu kartlarla sadece şu oyunları falan biliyorsunuzdur Belki bu oyunu bilmiyorsunuzdur Hemen söyleyeyim arkadaşlar atağına, defansına, aynı karakter çıkmasına Veya şuradaki son rakamına göre oyunlar oynanıyor aslında Bunları bulan veya daha yüksek olan kazanıyor arkadaşlar Ama biz burada bir hafıza oyunundan bahsedeceğiz kartlarla Yine bunda da aynı şekilde en çok kartı bulan kartları ütüyor. Hafızasına güvenen arkadaşlar, şansına değil, hafızasına güvenen arkadaşlarınızla bu kartları rahatlıkla oynayabilirsiniz. En çok kartı bulan kişi kartları kendisine alıyor. Yani arkadaşlarınızı ütmüş oluyorsunuz arkadaşlar bu sayede. Şimdi arkadaşlar oyunu hemen size birazcık anlatayım. Buraya kartları diziyorsunuz. Her karttan iki tane var aynısından. Aynı kartları bulan kişi kazanıyor ve kendisine alıyor arkadaşlar kartları. Dilara ablanız yani Porsuk ablanız ve Muhammed Selim ve ben varım arkadaşlar. Üçümüz bu oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş kim kazanacak sizler de bizlerle birlikte görün arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi Muhammed Selim açıyor bakalım ne bulacak. Rico ve, Rico. ve Bibi. Bibi buldu buradan. Bibi çok Zombi Bibi. Zombi Bibi. <gülüyor> Zombi, Bibi. Zombi Bibi, Bibi Bibi Bibi. O da B. Silver El Primo ve B. Hmm. Hemen ben açıyorum Brock çıktı Çok uzağa gitmeyeyim Ams. Brock ve Ams Evet arkadaşlar bu da bir hafıza oyunu Bakalım kim kazanacak Sen yine onu niye açıyorsun ya Rosa Oradan Rosa'nın ilk ve tek kostümü Barley B. Bee bir yerde vardı Dur. B galiba şuradaydı. Aaa Brock'muş. Aaa burada da ikili kart çıktı. Bunlar değil. O zaman B neredeydi? Brock. Evet Muhammed Selim Rico'yu buldu. Ve Rico'yu buldu. Sonunda. Evet Muhammed Selim ilk kartını kazandı arkadaşlar. Bakalım diğer kartları kim kazanacak? El Primo. Aa, El Primo. Şimdi Porsuk da sıra. El primoları buldu. Oh! Ne güzel. Vallahi Gel ah, Evet arkadaşlar, siz de böyle arkadaşlarınızla oyunlar oynayabilirsiniz. Oo, birileri buldu. Yan yana aymış. Oha, bu oyunu Porsuk ablanız kazanıyor galiba. Dur lan hemen bitirme. <gülüyor> Bize de bırak. Ayda Evet bulamadı. Hayır bende. Ay bu Rosaydı. Açtım <gülüyor> artık. Colette. Onu kapatır mısınız? Yetişemedim. Oha! Arkadaşlar hiç kart kazanamadım. Üstün zekam ve hafızam yenik düşüyor. Nasıl olur da Ems var değil. Ems'i bir yerdeydi. İkili kart. Aha, Rosaları bulduk. Evet arkadaşlar, sonunda Rosa ve e, alamadım ve Rosa. Şimdi hmm, ben şimdi bende. Ben. Emz hangisiydi? Hangisiydi Emz ya arkadaşlar? Hangisiydi Emz? Ve Emz. Evet sonunda. Şimdi diğeri ikili kart ve Ana aynı ikili kart değilmiş. Tüh değil. tuzağa düştük. Neyse dört tane kart almış olduk. Evet arkadaşlar bu da bence kart oyunlarında eğlenceli bir oyun. İkili kart. Bibi. Zombibi. Haa zombibi neredeydi? Şimdi Porsuk abla açacak. İkili kart. İkili kartları Porsuk ablanız buldu. Zombibileri de buldu. Oha oha bitirdi. Yuh. barlileri de buldu. Yuh. Brokları da buldu. Yuuu ne yaptın ya? <gülüyor> Hayda arkadaşlar. Ben çünkü sabitledim. Oyunun kazananı maalesef ben. Porsuk ablanız Neden? oldu. Üzülerek söylüyorum. Ben kaybettim. Baba, baba. birinci, üçüncü, üçün. ikinci. Aferin. Onu. Evet arkadaşlar bu da böyle Brawl Stars kartlarıyla oynanan bir hafıza oyunuydu. Diğer oyunlardan farklı daha önceki <gülüyor> Diğer oyunların nasıl oynandığını da kanalımızda bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Kazanan Porsuk Kablo oldu. Bu videoda bunun oynanışını da gösterdik. 11, 12, 13 ve 14. seri kartlar. Hala bu arada çekilişimiz devam ediyor. Kanalımızda mevcut. Porsuk abla ve Muhammed Selim orada kendi kendine seviniyorlar. Ama bilmiyorlar ki bundan sonra kazanan ben olacağım. <gülüyor> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.